Bugün 7 Ekim 2022 Cuma Venüs günündeyiz Balık Burcu'nda ilerleyen ay duygularımızı ve sezgilerimizi derinleştirirken çevremize karşı hassas ve duyarlı davranabiliriz bugün Başak Burcu'ndaki Merkür ve Oğlak Burcu'ndaki Plüto arasındaki üçgen açı kesinleşiyor uzun vadeli hedef ve projelerimize odaklanabilir iş kariyer eğitimle ilgili yetkili ve önemli kişilerle bağlantı kurabiliriz hayat amacımıza bize ulaştıracak girişimler için gününde değerlendirebiliriz yasal anlaşmalar sözleşmeler görüşmeler yazışmalar da öne çıkabilir düşüncelerimizde kararlı olabilir çevremizdeki insanları ikna edebiliriz Detaylara odaklanabilir planlı hareket edebilir hesap ve muhasebeler yapabiliriz akşam saatlerinde ay boğa burcundaki Uranüs uyumlu görünümde olacak Heyecan ve coşkumuz artarken sanatsal faaliyetler ve yaratıcı çalışmalara da yönelebiliriz. İlginç tesadüfler ve sürprizler de gece saatlerini renklendirebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.